Arkadaşlar önce bir hayır duanızı alırım. Hakikaten başıma gelmedi kalmıyor bu aralar Geçen hafta söz vermiştim bundan sonra videoların düzeni hiç bozmayacağım diye. Fakat bir hafta içerisinde iki büyük şey bir daha yaşadık. Bir tanesi önce bütün ailece hastalandı. Küçük oğlandan başladı. Daha sonra eşim daha sonra ben daha sonra yardımcıya hepimiz devrildik. Hala da farkındasınız sesim çok kötü. Bu sene kurtulamıyoruz maalesef grip iletinden. Daha sonra da perşembe günü azıcık böyle bir toparladım bir video yapayım dedim. Tam oturdum işin başına kapının önünden aç diye bir ses benim arabaya durduğu yerde vurmuşlar. Vuran da frene bascana gaza basmış. Bayağı da hasar verdi araba. Bir de onunla uğraştık. Yani hakikaten perişanız arkadaşlar. O yüzden özür diliyorum. Geç kaldım tekrar videolarda. Ama inşallah bundan sonra daha düzenli gideriz. Ne bileyim, kader izin verirse diyeyim. Bir duanızı alayım. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün Çin'i konuşacağız. Çünkü bence dünyadaki en büyük şu anda ekonomik belirsizlik Çin. Çin-Tayvan meselesinden bahsetmeyeceğim. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi müthiş zor bir şey. Hatta imkansıza yakın belki. Niye? Çünkü Tayvan son derece gelişkin bir ülke. iyi teknolojisi var. Bir ada ülkesi. Sarp dağlarla çevrilmiş bir ülke. Öyle kolay değil oraya işgal etmek. Ben Çin'in orada konuşacağını konuşacağını ama pek harekete geçmeyeceğini düşünüyorum. Ama daha büyük dert Çin'in ekonomisi. Ve Çin'in ekonomisi öyle bir derde saplanmış durumda ki bütün dünyayı da peşinden sürükleyebilir. Hazırsanız başlıyoruz. Çin ekonomisinin büyük derdinin ismi gayrimenkul. Çinliler aynı biz Türkler gibi gayrimenkul delisiler. Bunun arkasında da aslında bir rasyonel var. Çinlilerin paralarını yatıracakları pek bir yer yok. Biliyorsunuz kripto tamamen yasaklanmış durumda. Yurt dışı borsalara parayı çıkartamıyorlar. Çin borsasına da pek güvenmiyorlar. Niye? Çünkü Çin Komünist Partisi Çin'in tek otoritesi ve zaman zaman şirketlere değerlemeleri müdahale ediyor. Hatırlayın bir ara Çin'in en büyük şirketlerinden olan Ali Baba'nın Jack Ma ortadan kaybolmuştu. Çin Komünist Partisi'nin pek hoşuna giden şeyler söylemediği için. Yani o yüzden borsada sakat. E bu durumda Çin'lere ne kalıyor para yatıracak? Gayrimenkul. Gayrimenkul Çin'de aynı zamanda geleneksel bir yatırım aracı. Mesela gayrimenkulunuz yoksa size kız vermiyorlar gibi sorunları var. Bundan dolayı Çin halkı gayrimenkulü çok seviyor. Çinlilerin toplam servetinin %70'e yakını gayrimenkulde duruyor. Çin gayrimenkul piyasası 60 trilyon dolara yakın değerlemesiyle dünyanın tek başına en büyük varlık sınıfı. Evet, Amerikan şirketlerinin toplamından daha değerli bir varlık sınıfından bahsediyoruz. Buraya kadar soru yok. Soru şu ki burası büyük bir balon. Bu balonun bir bölümünü hayalet şehirler oluşturuyor. Çin'deki hayalet şehirler. Bunlar dev gayrimenkul alanları aslında. Ve hiç oturan yok bunlarda ve muhtemelen hiç bir olmayacak. Çünkü ana yerleşim alanları epey uzak. Etrafında bir ekonomik aktivitenin olmadığı yerler bunlar. Peki niye var bunlar? Maksat yatırım olsun diye var. Çünkü Çinlerin alabileceği evler bunlar. Şehir içindeki evler son derece pahalı artık alınabilir. Değiller. Şehir dışında bu evler yapılıyor ve inanılıyor ki bir gün değerler artacak. Bir de Çinlilerin tabii özgü, enteresan şeyleri de var. Karma'ya inanıyorlar. Diyorlar ki bu evi bir kere bir içini döşersek Bizim ruhumuz oraya yansır. Oysa satın almak isteyen insan başkasının ruhu eve yansımamış olsun istiyor. O yüzden evler bir de böyle boş bırakılıyor. İçi bitirilmemiş, tadil edilmemiş bırakılıyor. Bundan dolayı zaman içinde çürüyorlar. Çin'in her yerinde bu tip hayalet kentlere rastlamak mümkün. Ama bunlar kağıt üstünde yakın zamana kadar hala iyi bir yatırım gibi gözüküyordu. Çünkü Çin'de de aynı Türkiye'de olduğu gibi inanç. Galimenkul halk mutlaka değeri yukarı doğru çıkar. Neden? Çünkü bunu hem hükümet destekliyor hem bitmeyen bir talep var. Ama işte o günlerin sonuna yavaş yavaş geliyoruz gibi. Şimdi hikayenin diğer tarafında da ne var biliyor musunuz? Kötü niyetli müteahhit firmalar var. Kötü niyetli müteahhit firmalar ne yapıyorlar? Vatandaştan parayı topluyorlar ve projeleri ayırıyorlar. Fakat yakın zamanda ortaya çıkan skandallar gösteriyor ki hikaye biraz farklı işliyor. Gayrimenkul firmaları vatandaşlardan parayı topluyor... Topladıkları paranın küçük bir bölümüne gidip arsa alıyorlar. Daha sonra geri kalan parayı yurt dışına direkt çıkartıyorlar veya bir sonraki projenin pazarlamasına harcıyorlar. Yani tam anlamıyla bir Ponzi şeması kuruyorlar. Bundan dolayı Çin'de teslim edilmemiş gayrimenkul sayısında büyük bir artış var. Bu firmaların büyük bölümü sözlerini yerine getirmiyor. Bu da insanların gayrimenkul piyasasına karşı güvenini kırıyor. Çin'in pek çok yerinde gayrimenkul firmalarına ve projelere karşı isyanlar bundan dolayı çıkıyor. Deniyor ki evlerimiz niye teslim edilmiyor? Biz de bu durumda morgıç kredilerimizi ödemiyoruz. Çin çok büyük bir ekonomi ama ekonominin büyük bir bölümü gayrimenkule dayalı. Ve buradaki morgıç ödememelerin olmaması Çin hükümetin son derece korkutan bir şey. Ülkenin pek çok yerine bu protestolar var şu anda. E tamam gayrimenkullerini almışlar, kötü gayrimenkul almışlar, bitmeyen gayrimenkul almışlar, dolandırmış, bize ne? Türkiye'de de oldu böyle bankalar, Dünyayı etkiler mi? Etkiler. Çünkü bu Çin çok büyük bir ekonomi ve dünyanın her yerinde kolları bacakları olan bir ekonomi. Mesela Amerikalıların tüketimleri %21'i Çin üretimi mallardan geliyor. Amerika'nın Çin'e, Çin'in Amerika'ya inanılmaz çok yatırımı var. Ve mesela düşünün Çin'deki bankalar ekonomik sıkıntıya girseler bu gayrimenkul balonundan dolayı, Çin üretim şirketleri kedi bulamaz o hale gelse ne yapacaklar? Amerika'dan hisse satacaklar, oradaki varlıklarını satacaklar. Böylece karşılıklı olarak borsağa çökecek. Bunun Türkiye etkisi olacağı da %100. Çünkü Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, dünyanın en çok dış ticareti yapan ülkesi. Bu ülkede yaşanacak ekonomik kriz herkese etkiler. Peki ekonomik kriz gayrimenkulden nereye doğru sıçrıyor yavaş yavaş? Ona bakalım şimdi. Tabii ki bankacılığa sıçrıyor. Bankaca nasıl sıçrıyor? Bankalar mevduatlarını gayrimenkul geliştiricilere vermişler uzun yıllardır, hala da vermeye devam ediyorlar çünkü en garantili kredi kaynağı gibi, arkasında devlet teşbihi de var, büyük desteklenen bir şey, talep hiç bitmiyor vesaire. Şimdi bu gayrimenkul firmaları artık üretim yapamıyorlar ve satamıyorlar ve bundan dolayı kredilerini geriye ödeyemiyorlar. Ayrıca bazı delikolar doğruysa doğrudan yurt dışına para kaçırıyorlar. Bu durumda bankaların elleri zayıflıyor. Bundan dolayı özellikle yerel bankalarda büyük sorunlar çıkmaya başladı şimdi ve bazı yerel bankalar Müşterilerinin mevduat hesaplarını dondurmaya başladılar çünkü kredilerini tahsis edemiyorlar. Bu arada bazı yerel bankaların tamamen mafya organizasyonu olduklarını son derece yozlaştıklığını da hatırlamak gerekiyor. Çin'de binlerce yerel banka var. Bunlar güya devlet kontrolü altında ama aslında son derece yereller ve kimin kontrol altında oldukları belli değil. Ve bu banka sahiplerinin bir bölümü gayrimenkul geliştiricilerle beraber paranın bir bölümünü doğrudan içte ediyorlar. Yani kötü niyet de var arkasında. Bunun üzerine milyarlarca dolar para dondurulmuş Mevduat sahipleri paralarına erişemiyor. Bu için mevduat sahipleri itiraz edip protesto yapmaya kalkınca da bizzat bankaların tuttuğu mafya ekipleri gelip bu vatandaşları dövüyor. Devletin de olaya müdahil olduğu düşünülüyor. Artık o kadarını bilmem biraz zor. Ama gözüken tablo şu. Gayrimenkul patladıkça bu diğer her yere doğru yansıyor. Bankalara yansıyınca vatandaşın parası bankalarda mahsur kalmış durumda ve vatandaş buna itiraz ediyor. Peki Çin Komünist Partisi bu işi nasıl çözmeyi düşünüyor? İyi ki bir kere her şeyi gizlemeye çalışıyorlar. Her şeye yalan diyorlar, yanlış diyorlar. Fazla sese çıkanı dövüyorlar. Gerekiyorsa mafyayı kullanıyorlar. Tankları vatandaş üstüne sürüyorlar. İş birinci boyutu bu. Tipik bir otoriter devlet. İkincisi de vatandaşı rahatlatmaya çalışıyorlar. Bazı güvenceler veriyorlar. Diyorlar ki korkmayın bankadaki paranız güvence altında ama mesela yatırım yaptığınız yerel banka yolsuzluk yapmışsa o zaman paranız uçuyor. Ona yapacak bir şey yok. Gayrimenkul tarafına biraz kontrol getirmeye çalışıyorlar. Evlerin teslimatını ediyorlar. Bir yandan da gayrimenkul firmalarına daha da fazla kredi veriyorlar ki iş bitsin projeler teslim edilsin diye güvenin yeniden tesis etmeye çalışıyorlar. Ama Çin'in işi hiç kolay değil. Çünkü bir yandan da dünya ekonomisinin küçüldüğü, resesyonun konuşulduğu. Bundan dolayı da Çin ekonomisinin de küçüldüğü bir dönemdeyiz. Yani her yönden sıkışmış bir Çin ekonomisiyle karşı karşıyayız. Çin Komünist Partisi süper otoriter bir grup. Pek çok şeyi şiddet kullanarak yalan propagandayla güçle değiştirebilirler. E, pek çok noktada akıllı stratejiler üretebilirler elbette. Bu işinizi çözecekler göreceğiz. Ama eğer çözemezlerse önümüzdeki en büyük ekonomik sıkıntı Çin'in gayrimenkul balonunun bankalara yansıması. insanların bankalardaki paraları çekmek için koşması. Bundan dolayı büyük iç karışıklıkların çıkması. Şu ana kadar çıkan karışıklıklar nispeten yerel kaldı ve bastırıldı. Ama Çin çok büyük bir ülke ve ülke geneline yayılırsa... Çin'in başı gerçekten derde girer. Bu da dünyanın başını derde sokar. Evet bu videonun sonuna geldik. Çok öyle rakamları sizi boğmak istemedim ama iki kaliteli videonun linkten aşağıya bırakıyorum. Bir tanesi Çin'deki ekonomik durumu iyi anlatıyor. Diğeri ise şu Çin'in hayalet kentleri meselesi çok hoş anlatıyor. O videoları da bir izlemenizde fayda var. Mesleği daha derinlemesine kavramak için. Ben de onlardan yararlandım açıkçası biraz. Çin'e dikkat edin. Çünkü Amerika'nın pek çok eleştirecek yönü olmakla beraber çok şeffaf bir... Sermaye sistemi, bir ekonomik sistemi var. Her şeyi görebiliyoruz orada. Enflasyonu, resesyonunu, işte batık kredilerin hepsini görebiliyoruz. Çin'de ise pek bir şey göremiyoruz. Ve Çin hükümeti bunları çok da ilgi izleyebiliyor. O yüzden bence aslında turpun büyüğü orada. Başımıza oradan büyük dert gelebilir. Çin'i çok yakından izlemeniz lazım. Bir yatırımcıysanız, bir girişimciyseniz. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sağolum yerinde olur. Her şey yerinde olur. Daha fazla içerik üretebilirim. Gerçekten öğretmeyi çok severim ama biraz imkanlar el vermiyor. Eğer bu video hoşunuza gittiyse bir like, bir yorum süper olur. Yorumlarınızla da mutlaka dönmeye çalışıyorum. Bir de bir tavsiye gelin Hattin Aş. Ev bültenimize üye olun. Aşağıya linkte bırakıyorum. Bedava bir bülten. Pek çok kaliteli içeriğe her an ulaşabiliyorsunuz. E-mail'inize geliyorlar. Orada da sizlerle görüşmeye devam edelim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Müzik